Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Nisan 2018 astrolojik gündemini yorumlamak üzere bu videoyu çekiyorum ve Nisan ayına Başlayalım arkadaşlar. Nisan ayının başlangıcı biraz e, hareketli olmasa da böyle geçmiş konuları gündeme getirecek sık sık karşımıza. Çünkü Merkür Retrosu devam ediyor arkadaşlar. Mart'ın sonunda başlayan enerji Nisan ayının ortalarına kadar sarkacak. Merkür Gerilemesi sizin 10. evinizde gerçekleşiyor arkadaşlar. Dolayısıyla kariyerinizle ilgili bir takım e, geri dönüşler olabilir. Hatta bu dönem sizin için ee, iyi olabilir arkadaşlar. Eğer daha evvelden başlatmış olduğunuz bir kariyer, iş başvurunuz varsa, bir mücadeleniz varsa bu dönemde geri dönüşler alabilirsiniz. Geçmişte başlatılan girişimlerle ilgili e, olumlu olumsuz geri dönüşler, neticelenmeler alabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında anne baba figürüyle ilgili, otorite figürüyle ilgili veya e, patronlarla kariyerle ilgili konularla e, alakalı bazı aksaklıklar engellemeler ve yanlış anlaşılmalarla da karşılaşabilirsiniz bu hususlara bilssa Merkür gelirmesi bitene kadar dikkat etmemiz gerekiyor 16 Nisan'da Koç burcunda bir yeni ay var bu yeni ay gene sizin 10 evinizde arkadaşlar ve Uranüsle kavuşum yapıyor ben yükselen yengeçler için bu dönemde bu yeni ay ile beraber Ani iş fırsatlarının karşılarına çıkabileceğini düşünüyorum. Veya ani iş değişiklikleri, ani iş, işten ayrılmalar, istifalar gibi durumlar da söz konusu olabilir. Yani her ne oluyorsa aniden olacak. Daha önceden düşünülmemiş bir takım şeyler olacak arkadaşlar. Umarım güzel ve şanslı fırsatlar olur. Ay boyunca Oğlak Burcu'nda zorlu gezegenlerin... ...kümelenmesi, toplanması durumu söz konusu. Plüton, Mars ve Satürn... ...Oğlak Burcu'nda toplanmış durumda. E, siz yengeç burçlarının... ...Oğlak Burcu 7. evini temsil etmekte. Dolayısıyla... ...evli yengeçler için e, biraz... ...eşle mücadeleler... E, ...sıkıntılı durumlar... ...veya ortakla... ...bir takım zorluğu... ...sıkışmış, artık... ...bunalmış, patlamaya hazır... ...bir takım enerjiler söz konusu olabilir... ...arkadaşlar... Burada bir yanınız adım atmak, bir şeyleri kopartmak isterken bir yanınız sabretmeniz gerektiğini söyleyecek, bir yanınız dayanmanız gerektiğini söyleyecek. Yani bu konularla alakalı oldukça e, sıkışmış, daralmış hissedebilirsiniz arkadaşlar. Bu oğlaktaki gezegen kömelenmesi herhalde en çok sizi etkiliyordur sevgili yengeçler. Dolayısıyla eşinizle olan ilişkinize veya ortağınızla olan ilişkinize dikkat edin. Biraz Sabredin bakalım. Zaten büyük ihtimalle sabretmek durumunda kalacaksınız bu durumlara. Evet onun dışında e, ay boyunca güzel bir Jüpiter Neptün açısı var. Bu Jüpiter sizin 5. eviniz ve 9. evinizi temsil ediyor. Yani uzaklarla ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. E, yaratıcı fikirleriniz, hobilerinizle ilgili. Yeni bir başlangıç gerçekleştirebilirsiniz. Veya uzaklardan birine aşık olabilirsiniz arkadaşlar. E, hoş, şifacı bir insanla tanışabilirsiniz. Bu durum sizi manevi olarak güçlendirebilir. Bu Bütün bu sıkıntılar yaşanırken. E, yani manevi alanda ve aşk çocuklarla ilgili alanda güzel, olumlu bir açı söz konusu arkadaşlar. Ay boyunca da etkili olacak. Tüm bu zorlu enerjilere rağmen. Ayın sonunda Akrep Burcu'nun 9 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. Bu sizin yine 5. evinizde. 5. ev bizim e, hayattan keyif aldığımız, riskli yatırımlarımız, çocuklarımız aynı zamanda aşk e, kısa süreli ilişkilerimizi temsil eden alandır. Belki uzun süredir size keyif veren bir konu sonlanabilir. Veyahut e, keyif aldığınızı düşündüğünüz bir aktiviteniz bir e, hobiniz sonlanabilir arkadaşlar. Onun dışında çocuklarla ilgili bir meselede artık bir sonlanma söz konusu olabilir. Yani bir karar, e, eskinin kapanışı ve bu bir şekilde e, kaderin sizi götürdüğü noktada gerçekleşecek arkadaşlar. Bu sonlanmayı siz canlı gönülden istemeyebilirsiniz. Ancak hayatın şartları sizi bu ayın sonunda bir karar vermeye doğru götürecektir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, kısaca Nisan ayı burç yorumumuz bu kadar. Ee, özellikle yükselen yengeçlerin dinlemesini tavsiye ediyorum. Onun dışında haritasında yengeç, stelyum olanlar, e, güneş burcu yengeç, ay burcu yengeç olanlar da dinleyebilir arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın sevgili yengeçler.